Evet sevgili ön lisans ilahiyat bir öğrencilere sizler için e, soru ne faydalanmanız ve yararlı olmanız umuduyla başlattık. Hayatımız Arapça YouTube kanalında. Şu anda e, 2019-2020 final dönem sonu, sınav sorularını sizler için çözmeye başlıyorum. Buyurun dinleyelim. Bir, noktalı Mustafa cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan ayrı konusunda zamiri aşağıdakiler hangisidir? Nedir? Hüme o ikisi, entüme siz ikiniz, enti karşımızdaki bayan sen diyoruz diye o hanım. Dolayısıyla ene Mustafa diyecek. Doğrusu bu arkadaşlar. Ene Mustafa. İkinci soru, aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğuldur? Düzensiz çoğul arkadaşlar. Düzensiz çoğul arkadaşlar müderrisine ne düzenli ne düzenli muslimani düzenli tabi musannat tesniye mumarridatu düzenli dolayısıyla D şıkkı yani düzenli ne demek düzenli müfretteki yapısı bozulmadan sonuna harf eklenerek elde edilen düzensiz yapısı bozularak mesela mescidun ne olmuş mesecid olmuş onun için bu doğuracağımız bu el binten el kitabe yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek fiil yoksu Aşağıdakiler hangisidir? Derese, hani dedi ki eğer fiil başta ise fiiline cinsiyet yönden uyar, sayı bakımdan uymayıp müfret olarak gelir. Buraya ne gelmesi lazım? Dereset arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Beşik'in Dereset, İl, Elbinten'in ilk kitabı. İki kız kitabı. Tedriset yani mutala etti. Kitaba çalıştı. Diğerleri yanlış zaten. Yanzuru'na fi'nin anlamı aşağıdakilerin hangisidir? Yanzuru, Yanzurani, yanzurun demek o erkekler bakıyorlar. Şu doğru cevabımız bu arkadaşlar. Diğerler kadınlar bakıyorlar, kadınlar bakarlar, bakarsınız, bakıyorsunuz değil Bakıyorlar o erkekler. Beşinci soru, suel-i hamis. Aşağıdaki şare sıfaların hangisi eril ve dişil için ortak kullanır? Arkadaşlar, heze, heze, nihe, heze, heze, O zaman bu, bakın. Diğerleri, her tanı, ilki herzi bayanlar için, zelike erkekler kullanıyor. E, altı, nazar tu ile nokta nokta tabibeti. Bu doktora, doktora baktım, bayan doktora baktım. Her bu ikisi, herzi bu erkek, herziyine bu iki erkek, herülayı bu erkekler bu bayanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ile herzi tabibeti olacak. Sevgili arkadaşlar, 7 soru, nokta nokta herzi hakikatüle leke, Naam, Bunu hiç unutmuyorsunuz. Eğer naam ile başlamışsa veya la ile başlamışsa la veya naam ile başlamışsa bir cevap soru ne olması lazım? Hel. Hel. Tabi limaze niçin? Eyne nerede? Kem kaç? Men kim? Hel mima. Aşağıdaki harf hangisi aidiyet ve sebebidir? Aidiyet. Bakın limen ve limaze. Limen kimi? Neden için. Dolayısıyla ne diyoruz? A şıkkı. üzerinde B ile ile EA fi de da anlamında dolayısıyla vuracağımız A. 9 aşağıdaki hangisi miladi takvimde kullanılan aylardan biridir? Şaban, Şevval, Recep, Safer Hicri arkadaşlar. Nisan doğru cevabımız yani Nisan. 10. soru aşağıdaki hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Belirtili isim tanımlaması. Bakın Fusulü Senet'in belirtisiz sene mevsimleri. Herhangi bir mesele. Müdirü şirketin, şirket müdürleri herhangi bir şirket. Muallimetin, cedidetin bu sıfat tamlaması Yeni bir bayan öğretmen. Şuhur Senet'i, yılın ayları. Dolay, dolayısıyla cevabımız bu olacak. El-ilmü Kenzun zaten bu bir isim cümlesi. İlim hazinedir diyor. 11. soru sevgili arkadaşlar, Sual hadi aşağıda. nokta nokta beridin ve musricin. Soğuk ve karlıdır mevsim. Hangi mevsim olur? Soğuk ve karlı? Şite. Tabi burada mevsimleri bileceğiz. El Rabi'u ilkbahar. bahar, El Şite'u kış, El Kharif'u sonbahar, El sayfu yaz. Bu da sene. El Senet. Fasl seneti, senenin mevsimi. Soğuk ve karlıdır. Doğru. Anlamsız. Hangi mevsim? Kış mevsimi. es seni sene aşağı. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması bulunmaktadır? Sıfat tamlaması. Bakın mesela. Ben bu seyyâreti Arabanın kapısı kapalıdır. Bu bir isim cümlesi. Kapalıdır diyor. Beşik'ı karece min hezel beytil kadim. işte budur bak. Bu eski evden çıktı. Bu eski evden çıktı. Karaca, min Hazal, beytil kadim. Yusuf'il beyt, keyfe'l beytu? Cedid, kadim, kebir, sagir. Evet, doğru cevabımız o. Diğeri, rekiptül kitara Medine'nin şehir trenine bindim. E, Fetehtü safhatel kitabı. Kitabın sayfasını açtım. Bu sıfat e, değil, isim tanımasıdır. Enefis safvil külliyeti. Bu da bir isim tanımasıdır. Ben fakülttenin sınıfındayım diyor. Neredeyse fakülttenin sınıfından. Hiye bintun tawiletün suel selis aşar. 13. sayfa. Yukarıdaki cümlede yer alan sıfatın zıt anlamısı aşağıdaki hangisidir? Tawil uzun olduğuna göre arkadaşlar kısa. Kasîratün. Cemiletün güzel. Nehifetün zayıf. Semiletün şişman. Şişkü. Müştehidetün çalışkan. Zıt anlamısı kasîratün. İhlaslı öğretmenler, 14. soru, ifadesini Arapça karşılığı aşağıdaki hangisidir? Hızlı mı gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Yavaşlayalım mı? Bir... Görüşlerinizi bekliyoruz videonun altına inşallah. El-muallimune muhlisuna. Arkadaşlar doğrusu bu. el el muhlisuna. Bakın, muhlis, ihlaslı öğretmenler. Dolayısıyla buraya işaret Diğerleri, el-muhlisuna el muallimune devrik olmuş. El-muallimune muhlisuna öğretmenler ihlaslıdır. El-muallimine muhlisine, yine mansup durumda gelmiştim, mevhudun. Muallimun muhlisi, ihlası öğretme, erkek öğretmen Ama burası erkek öğretmen olduğu için doğru cevap aşık. 15. Nokta nokta ileye bir bir şekilde yaz. tavilin, yani bana uzun bir şekilde yaz. Anlamı vermesi için boş bırakılan yerde kullanacak fiilin uygun yapısı aşağıdaki hangisi yaz diyor. O zaman üktüp diyecek bak üktüp. Şimdi üktübü yazınız. m k Tek tübü yazarsın, de tek tübü yazmıyorsun. Dolayısıyla emri hazır oluyor. 16. Aşağıdaki hangisi emri hazır yapısında bir fiildir? Emri hazır. Arkadaşlar emri hazır. Bakın lem eciz oturmadım, let eciz oturma. Eclisi oturuyorsun, eclisi oturuyorum, iclisü oturunuz. Oturunuz, iclisü. 17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisine fiil olumsuz muzari formunda çekilmiştir? Olumsuz muzari. Bakın, let eftahu açmıyorsun. لَا تَفْتَحِي لَا تَفْتَحَا hepsi nehiye hazır arkadaşlar. Bu olumsuz muzalem. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. 18. Emri aşağıdaki seçenekler hangisinde? Fiil, emri, gayip Emri, gayip ortada olmayan birine ve birilerine emir vermektir. Bu nasıl yapılıyor? Fiili muzalem başına arkadaşlar keserili bir L geçiriyoruz. Keserili bir L ve sonunu cezm ediyoruz. Mesela, لِيَعْبُدُوا doğruca bu bakın C. le tefteh açma icris otur le yanzuru bakmıyorlar le tektubu yazmıyorsun şimdi li yabudu ibadete es-sinerf diye ile fiqorish suresi var. orada geçer sevgili arkadaşlar 19 soru Tuna muhazi El a bu kulle Erbati sevein yukarıda verilen cümlenin en yakın Türkçe karşıağışlık hangisi bu sorular mutlaka çıkar böyle bir soru soru Tuaz düzenlenir herzle laabi bu oyunlar kulla arabba sevetin her dört yılda bir arkadaşlar Tuazlamu hale la bu oyunlar o Dolayısıylae geşi değil pardon aşıkkı yani bu oyunlar dört yıldır düzenleniyor. Yok. Bu oyunlar dört yılda, pardon, bu oyunlar yılda dört kez düzenleniyor. Hayır. Bu oyunlar dört yılda bir düzenlenir. Bu oyunlar her dört yılın başında başındaki kelimesi yok. Oyunlar dört yıl için düzenleniyor. Öyle bir şey yok. Son sorumuza geldik. Aşağıdakiler hangisi sadece dişi için kullanılan mansum, munfazı, zamirlerden biridir? Mansup, munfasıl zamir. Mansup, munfasıl. Arkadaşlar doğru cevabımız bu oluyor. ki ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinize hoş vakitler diliyorum. Allah'a emanet olunun.